Ne oluyor lan? Hayır! A hayır! Aaa! Hayır! Öyle yapmıyoruz! Okey! Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve baştan hoş geldiniz. Video baştan hoş geldiniz diyorum. Çünkü aslında küçük bir şeyleri pampin oldu ama çok da şey olmadı. Onu alırım. Ee, ben kısa bir giriş yapmıştım ve küçük bir de 5 dakika falan filan bir şeyler oynamıştım ama eee o Multo'p kokti alırım. Benim biraz yer boşaltmam lazım. Ee, bilgisayarım dondu. Kayıt böyle bir patladı ama hiçbir şey hiçbir şey kaybetmediniz. Çünkü arada sadece 2-3 tane süper mutantla savaştık. Şu an gayet gayet iyiyiz Her şey yerimizde. Evet birazcık e, mermi harcamış olabilirim süper mutantlar ama hiç sıkıntı yok ahbaplarım. Bu e, bölüm biraz özel bir bölüm ahbaplarım. E, sitemiz siyah süt. Oo, hemen alırız. Dediğim gibi ahbaplarım bu video için özel bir planım var. Bundan önceki bölümlerde de söylediğim gibi karizmamızı bir artırmamız gerekiyor. Her yani ne kadar Osman ses tonuyla, tarzıyla, kişiliğiyle çok karizmatik birisi olsa da Karizmamıza hala bir artırmamız gerekiyor ki e, bazı şeyleri iyice kesinleştirelim. Arka taraftan girmeye gerek yok. Paladin Dance'te son bir kez konuşacağız. Olaylar neleri öğreneceğiz? Sonra e, şeye gideceğiz. Dance. Selam. Hemen beni gördü bana geldi ya. Evet, Gerardum. It's time to welcome our newest recruit to the Recon team. He shows a lot of promise. Nolan, yüzü nasıldı? What about this? <gülüyor> ne oldu? So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. fazla ya. Let's just hug this out and get it over with. What do you say? You can however you want, guy. It's gonna take a lot more than completing one mission to impress me. Race, that's enough. Like it or not. Paul and Dence omzu kurmuş şu an bize. intend to Özür dilerim Dence şey yapmak istemedim. Ee, etik kuralları bir söyle bakayım siz sen önce de. If you are paying attention in Arkjet, you should have learned some of it already. Da ben bunları. Buraya bir nükleer bırakıp kaçarım oğlum, mini nükle bırakıp kaçarım yani. Tam dürüstlük ve saygı bende var. Dürüstlük ve saygı bende var. Aynı şeyi bende bekliyorum, özellikle saygı kısmını. Please. Yani gelip burada o kadar hortlak havuzu bırakan benim yani hortlakların o hortlakların zat hortlaklar, hortlaklar hortlak ceset mi mesela şu an? Hortlak cesedi diye bir şey olabilir mi? Yoksa post hortlak cesedi mi olur? Teşekkürler. Thank you. Thanks are Şuan hocam gülümseyorsun da Ad Victoriam. Yay. Ad Victoriam means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable because we're fighting for the future of mankind. Our cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Çok iyi ama bana yeni dost silahlar verirsiniz siz değil mi? Dismissed soldier. ne oğlum ha? Terdin ne oğlum senin? Wallace'ın bozuntusu Osman ülkesi için senden yıllar önce savaşıyordu. I don't know if you're serious about being a part of the brotherhood for i way, until you took a few of these assignments under your belt, I'm gonna be keeping my eye on you. Now you ready to go or what ready. Ready. Şey Listen up. like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths the abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple. I'm gonna send you to a target and you're gonna terminate everything that calls it home. All the details you need are right here. Don't come back until the job's done. Okay. Sen çok tatlı bir insansın ya. Çok teşekkürler dünyayı ıı, ışığını aydınlattığın için. Haley. Reese Kalkma ya, ben şey yaptım. Başa çıkabilirim. Ba Lan başa çıkabilirim. <gülüyor> I you, you be the first. Reese bleeds Brotherhood. It's all he cares about. It's his family. It's his whole life. <gülüyor> Why, there's something between the two of you. When I first joined up, Reese is the one who sponsored me. He took me under his wing, showed me the ropes. I thought there was a little more between us, so I asked him if he cared about me that way. He told me the Brotherhood of Steel was all that he cared about, and there was no room for anything else in his life. We oh. never spoke about it again. Look, I, I need to get back to things. If you're worried about Reese, just keep doing what you're doing. He'll come around soon enough. So, are you ready to take on your first assignment? Hazırım hazırım yolla. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell. Here. This should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck and be careful. Teşekkürler. Teşekkürler Işık. Şimdi bir soru da sormak istiyorum. Hocalarım böyle mi daha iyi? Bu da bir seçenek mesela, böyle de giyinebiliriz. Şapkayı aldırmayın bu arada, şapkalar her zaman ee, değişebilir. Brotherhood görevlerini sonra yapacağım, Çelik Kaleşi görevlerini sonraya bırakacağım. Ne? Preston, şuradan atlama Preston, çok tehlikeli. Ya amacı mı? Oğlum sen nereden geldin ya? Preston buraya gel, Preston. Nerede bu herif ya? Preston'un üzerinde bir sürü eşya var, bir sürü silah falan var. Onları almam lazım. Preston'u Preston, temizledin mi lan orayı? Wow, okay. Wow. Oğlum gel buraya, gel gel gel. Gel abi, gel. Preston neden evcil hayvan gibi bir şey yapıyorum ya? Konut vermem gerekiyor. Gel. Hey. Okay, kovboy şapkası gidiyorsun. Çok özür dilerim, çok iyi, iyi bir yolculuk yaptık senin ama gidiyorsun. Bu temiz çizgili takım elbise mi? Ulan hepsi 2 veriyor ha. Tamam bunlar arasında şey yaparsınız. Hangisini istiyorsanız yazarsınız yorumlara. Ee, silah isimlerini unutmuyoruz. Her defasında silah isimlerini yazıyorsunuz. Kalitesiz menzil olacaksa olsun. Sıkıntı değil. Üff. Harika. Namlu. Dur dur. Namluya geleceğiz daha. Namluya geleceğiz. Şarjör. Davul charger alırız ya. Üff. Bunu sun machine gun yapıyoruz ha. Harika. Şimdi böylece güzel bir ee, şeyimiz oldu. Çünkü zaten bunda çok fazla şey geliyordu. Bir de ha, ayarlı güçlü gövde değil abi. Seni artık gelişmiş gövde diyorlar. Sen artık 43 vuruyorsun. Üf. Gelişmiş gövde, hayırlı uğurlu olsun. Uzun hafif namlu. Aynen bu. Of, güzel, harika. Her şey çok güzel şu an. Şu an çok mutluyum. Gel Preston, seninle kuzeye gidiyoruz. Düşündüğüm şey yapamayabiliriz ya belki. Ben yeniden de bir denerim. Hayır, gelebiliyorum içeri. Aa, minitmen. Aslan parçaları var burada. Ya, be. Doğru lan, bunlar buradaydı. Aferin size. Geliştireceğim. Bunlar işte ahbaplarım. Bunlar bizim askerlerimiz ya. Bak bunu diyebiliriz. Bunlar bizim askerlerimiz. Bunlar Osman'ın askerleri. Hani da gidip şey diyemezsiniz, bunlar Osmanlı askerleri diye veya başka bir Faction ama Minitmen'de bu oluyor. Ve bu Faction'ı, bu, bu tarafı, bu grubu biz geliştireceğiz. Ahbaplarım, değerli ahbaplarım bu arada şunu da belirtmek isterim ki bu seriyle birlikte ben çok keyif alıyorum. Yani sadece bu Fallout serisi olduğu için değil, açıkçası dönümüz bir Fallout serisi yapıyor olsaydık, burası ne ben? Aa, yağmacılar iyi temizleyelim. Yani burası dümdüz bir bu dümdüz bir Fallout serisi olsaydı bu kadar keyif almazdı ama. Ya sizin yorumlarınız, aradaki genel iletişim veya Osman, bunlar çok fazla şey fark ettiriyor ya. Ne? Nerede bu? Geliyorum ulan. Dur dur dur dur dur dur. Geldim. Kayıt ediyorum burada. Selam. Diğeri nerede? Buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Nerede lan bu herif? Ha şuradan. Abi buraya. Çıksana ya. Güzel. Şu an mermiyi açım. Benim A seviye ha. Çok iyi. Şimdi bir şey öğrendim. Nerede? Ha. Sandıklardan daha çok mermi bulabilirsin. Abi evet. Beleşçi. Sandıklardan daha fazla mermi istiyorum çünkü. Kilit zor. Açarım. Açtım. Gel. Hiç fail'lemeden açtım. 2 Molot of Cocktail. Wow. Gizli çocuk. Harika. Fener, bant, gümüş. Çok iyi abi. Aha pompalı kovanı. Abi pompalı iyi mermimiz oldu ha. ha işte İşte haritada göründü. Benim ee, bir tanecik yerleşimim. Bir tanecik değil aslında. Çok fazla yerleşimimiz olacak. Ama şu anki en iyi yerleşimlerimizden birisi, yıldız ışığı sineması, neredeyse kusursuz. Abi burası çok ilginç ha, yine buradan geçiyoruz bak. Burası bomboş bir alan yani... Bir şey böyle saldıracakmış gibi duruyor, şey oluyor. Oğlum çok ilginç ha, ne var lan buralarda Evler mevler falan... Çok ürkütücü abi, şuna baksana. Şeye baksa sis falan var. Etrafı tam göremiyorsun. Kuşlar falan filan uçuyor. Aa burada alüminyum varsa alırım ben onu ha. Selam arkadaşlar. Nasılsın sen yenisini sanırım. Evet selam hoş geldin. Hii. Hey. Hoş <gülüyor> geldin. Hoş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Değil>, neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Ne demek her zaman? Ne demek her zaman? Yıkanmış yeşil giysi, çok hoş olduk. Çok hoş oldu. Ben çok ağırım. Hadi şuraya ulaşacağız. Yıl 2346. Nükleer bombaların düşüşünden yaklaşık 250 yıl geçti ve ben ancak buraya ulaştım. Seni yemeğe verebiliriz aslında ya. Gelsene seni yemeğe verelim. Defans 22 zaten hiç sıkıntı değil. Su 16. Yemeği artırırsak insanlar gelecektir. A Preston da çalışıyor. Aslan parçası be. Sen burada çalışmaya başlayınca... ha 7, 8, 9, 10. Sol üstte yazıyor. 11. 11 mi? Tamam 11 yeter. Şu an için yeter size. Hadi Preston gidelim. Oğlum bir burada da iskelet var. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil yerleşimin yani. ortasında iskeletin durması ama... Okey. Ben biraz bu pompalıyı kullanacağım çünkü çok güçlü ya. Hahahaha! 48 ne oğlum? 48 mermi ne oğlum. 48 ne lan? Tabancamız çok iyi bir seviyeye geldi ama mermi saz. Onu halledeceğiz. Ee, bunu çok geliştirdik. Çok iyi bir durumda oldu. Bunu hiçbir şey yapmadık. Pompadouruğumuzu geliştirdik. Ayrıca pompadouruğ bayağı e, güçlü vuruyor şu an. O yüzden şu an iyi durumdayız. Şu disk kapağı çiftiye ne isim verdim mesela? Bunun için lütfen bir şeyler e, yazın. Aklınıza gelen şeyleri iş şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Bankraze gideceğim. Bir şeyler satacağım. E, bir şeyler de satın alacağım. Mermi alacağım özellikle. Okey, lütfen böcek çıkmasın. Özellikle böcek çıkmasın ya. Ama sarın böcekleri biraz temizledik. Gittiğimiz noktalarda böcekleri biraz temizledik. Ee, o yüzden biraz daha iyi bir durumda. Dünya şu an böceksiz bir dünya, iyi bir dünya. Senin burada ne işin var lan? Senin burada olmana gerekiyor oğlum. Vur Preston Bir daha geliyor Aaa yo. Okay. Dur dur dur dur dur dur Allah kahretsin Preston Preston Buraya çıkamazsınız Yey Preston bomba attı wow Preston'a verdiğimiz bombalar gerçekten işe yarıyor demek ki Güzel çok güzel top var bunda Bugün kutlu bir gün Bugün Preston işe yaradığı bir gün. Çok mutluyum bugün o yüzden. Buralarda bir yerden süper mutantlarla karşılaştığımı hatırlıyorum hiç. Onlarla baştan karşılaşmaya niyetli değilim. Ben buradaki yağmacıları da temizledim o yüzden No yağmacı abi. Okey, oyun. Yağmacı mı amacı yok. Her şey güzel. Hayat güzel, dünya güzel. Gel Preston, güzel dünyayı seninle birlikte dolaşalım. Güzel dünyayı. Güzel insanları birlikte deneyimleyin apaplarım. Yani sadece bu dünya için, e, Fallout için konuşmuyorum yani genel olarak da. Ha! Olmadı lan böyle. <gülüyor> Hiç olmadı. Yeni şapka bulmamız gerekecek kendimize. Kova şapkası daha iyiymiş. Tam hadi takas yapalım. Sure. Everything is Sende şapka var mıdır ya acaba? Yok. Oha, iyi para getirler ha. Patatesleri iyi para getirdi. Ya Guayeti'nin sat. Sende de cephane var mıdır acaba? Ulan tüh bütün cephaneleri almışız ya. Teşekkürler güzel ticaret oldu en azından para yaptık. Böyleyiz, böyleyiz, böyle dolaşalım. Şimdi artık daha da güneye ineceğiz. Şimdi bu oyunda birazcık şey var. Burada ne kadar uzaklaşırsanız volt 111'den ve de şuradan ne kadar uzaklaşırsanız şu çizgiden Oyuna kadar zorlaşıyor. Yani şuraya indiğimiz anda oyun zorlaşacak, şuraya çıktığımız anda oyun zorlaşacak, şu tarafa gittiğimiz anda da oyun zorlaşacak. Şu tarafa çok gidemiyoruz ama gidersek yine çok oyun zorlanır yani. Dümdüz buradan geçeceğiz. Geçebileceğimiz bir yol var mı acaba? Çünkü bazı yollar kapalı. Ve bazılarına da tuzak koymuşlar. Tuzaklar koymuşlar ki ben buradan geçeceğim. Herhangi bir sıkıntımız yok değil mi? Herhangi birinizde herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Ben barış için geldim. Ben Osman medeniyet için geldim arkadaşlar. Medeniyet getireceğim gerçekten. Okey. Birileri buralarda. Birileri buralarda. Ben biraz kıyıdan gitmek istiyorum o yüzden. Biraz daha güvende olacağımı düşünüyorum. burada bir şey var. Abi şu an şehrin kendisine giriyoruz. Şehrin merkezine giriyoruz ve Sen neysin ulan? Ulan tüh. Dur, tüccar. Aa tutçar. Kurday alırım, bunu da alırım. Siz nasıl geldiniz böyle ya? Aha harika. Onun Tamam şimdi yeni silahımız. Dur hayır. Hayır bu de değil? Aha bu! ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne çıktı senden? Hortlak katili falan güzelmiş ha. Fena değilmiş ama iyi değil. Gidin lan! <gülüyor> <gülüyor> Alfa gaddar bu ne lan? Ölsene sen bir lan. Okey ölmüyorlar. Ölmi ölmeyeceğim dediler. Ölmeyeceğim dediler. That's cool. That's cool. That's cool. Dizlerini kırabilirim bunların. Gel bakayım sen buraya. Ulan sen alfaysan ben de olan Gel buraya gel lan. Pişt. Kaçıyor. Baya kaçıyor şu an. İşte bu shotgun bu yüzden bu kadar güzel ahbaplarım. Köpek tasmasını alırım. Köpek tasmasını alırım. Şeye takarız. Dogmeet'e takarız. Ayağa kalk bakayım Preston. iyi iş yaptın yine. Ben bu yüzden bu shotgun'a bu kadar heyecanlandım. Çünkü çok zarar vermiyor olabilir ama düşmanın dizini kırdığı anda düşmanın dizini kırdığı anda düşman artık topallaya topallaya yürüyor. Yani uzaklaşıp sıkmaya devam edin artık. Bu şehrin atmosferi çok iyi değil mi abi? Hah! Burası, okey. Selam. Aman aman, bana şey yapma. Tam <gülüyor> bu Tamam tamam, <gülüyor> çimlerden uzak dur. Eyvallah abi. Ama çimler biraz büyümüştür sanki ya. Merhabalar! He? He? Okey. Çeviri Planlar iptal. Planlar iptal. Yaptığım o muazzam planları hatırlıyor musunuz? İşte o planlar <gülüyor> işe yaramayacak planlar bozuldu. O zaman doğaçlama yeni bir plan yapacağız. Yeni plan şu: Karizmamızı arttırmak için bu questi kullanacaktık, ama questi daha yapamıyoruz. O yüzden karizmaya e, şeye getireceğiz, seviyeyi 15'e çekeceğiz ve onun içinde eldeki questleri bakacağız. Levazım subayı kurtar, Tarnieli sırıtkan konumundaki akseptürü. Burası neresi lan burası? Madem buraya kadar geldik bari Elmas Şehir'e gidelim. Değil mi? Ee, bari Elmas Şehir'e gidelim, bir iki yer temizleyelim. Kendimize gelelim. Yeni yerleşimleri alarak hem gücümüzü de artırmış oluruz, nüfuzumuzu artırmış oluruz. Hem de güzel şeyler olur hiç sıkıntı değil. Kıyıdan kıyadan gittiğimiz sürece pek sıkıntı çıkmaması lazım bizim için. Aman abi kıyıdan kıyıdan, şehir çok tehlikeli ya. Ne? Birisi! Aman! Yeni plan! Geldiğimiz yere geri dön. Hazır Bunker Hill buradayken... Gitmek istediğim bir yer var. Hadi Preston gel bakayım! Sen bir... Lord lorksun ulan! Ben seni... Gel olan, gel! Gel! Ah! Gel, gelme! Gelme! Gelme! Gelme! Gelme! Oho! Yo, yo yo yo! Burada kimse yok! Burada kimse yok! Süper mutant kalesinin yanına gelmişiz ya! Burada kimse yok abicim! Rahat olun ya! Hiç sıkıntı değil değerli dostlarım! Buradan Gayet sakin bir şekilde o füzyon çekirdeği ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ee... Okay bu fü burada füzyon çekirdeği yokmuş. Tamam, tam tam Preston Preston geri gel, Preston Super süpermutantları kızdırma Preston Okay. <gülüyor> Yine güvendeyiz. Bir kez daha. Howzer bu iyiyiz Bugün bütün planlar suya düşüyor. Efendim Deegon. Hey. You'll find I'm very... Persistent. Selam. Sen kimsin? Do I know you? No. But I've heard of you. I'm always looking for people who know how to handle themselves in difficult situations. Ben bir ödül isterim hocam. I don't mind danger, so long as I get paid well enough. You will be well paid. I can promise you that. By the way, I'm Edward Deegan. You'll mostly be working for me, but you'll need to talk to my boss first. Tanıdık birisi. Personally <gülüyor> interview everyone I hire. He's careful like that. Come down to Cabot House in Beacon Hill and ask to talk to Jack. I'll let him know you're coming. Yey, evet, işte yapmak istediğim görev buydu. Okay, eski plana devam. Eski plana devam ediyoruz. Burada herhangi bir. Look, I'm trying to relax. Çeşmeniz var mıdır? Yes. Ha, çeşmenin su içerek canımızı doldurabiliyoruz. Bu oyun harika, özellikle önemli Eee Şey yapabilir. Ok, eski plana devam ediyoruz. Eski plana devam. Harika, harika. Arkadaşlar dem dünya muazzam bir yer, dünya çok güzel bir yer. Selam baştan, nöbetçi bot, sentri bot. Selam. istendi? away. Gelmem istendi. <gülüyor> Okey adam nasıl buraya bizden daha hızlı geldi bilmiyoruz ama adam gelmiş buraya bizim için güzel haberler bunlar. Abi şapka cidden kötü görünüyor ya. Şapka'yı halledeceğim var. Ah hiç hiç merak etmeyin Şapkayı işini en kısa sürede çözeceğiz. O konuda bana güvenebilirsiniz. E hadi tanışalım hadi yapalım bakalım. Senin şapkanı çok beğendim şapkanı alabilir miyim? O o şapka olsa alırım ha. O şapka'yı hiç affetmem alırım. Jack. New <gülüyor> çok bedass görünüyorsun bu şekilde. Çok bedass görünüyorsun Priest'in. Selam. Bir şeyler mi söylemem gerekiyor? Memnun oldum hocam. Dur, memnun oldum. Bilim adamına benziyorsun. Higgs'le tanıştırayım seni. Hey. Gelirse içeriz hocam. Oturalım o zaman. Sor abi. The question <gülüyor> is Haha, konu şu gideceği yeri çok beğendim. Evet, evet inanıyorum. Osman inanıyor. Most people's minds are too narrow gidiyor şu an Enteresan. Çok enteresan şeyler hakkında konuşuyorsun. That's really interesting. I guess it could be true. I'm glad to hear you say that. Oh, Presslerin beni çok beğendi. My life's work. My approach is to combine a rigorous scientific method while keeping. Presslerin bunu söylemesi çok hoşuma gitmemiş benimle. So much. Tabii ki Presslerin uzayları inanmamış. Wow. Simply because people assume they already knew the answers. My father excavated a city in the Rub al Khali in Arabia, which he dated to more than 4,000 years before the rise of any known human civilization. The structures and artifacts were strange, disturbing, even clearly not constructed for or by humans. I've spent my life trying to decipher what he uncovered. Jack, can I tell him what I need him to do? I'm sorry, Edward. I just get carried away sometimes. You're sending him to look for the missing shipment. Yeah. Well then, I'd better leave you to it. We'll talk more about this some other time when things are less rushed. Ne deniyordu? Geldi şimdi saldırı altında ya. Tamam, işe geldim o zaman. Good. Jack owns a facility north of the city. There's an important package that went missing between there and here. I need you to track it down and bring it back to me. Nasıl bir paket? Starters, what's this package I'm looking for? It's a metal case holding vials of serum. You should start at Parsons State Insane Asylum. Don't let the name spook you. It's just a secure building that we're using. We think the courier got ambushed as he was leaving the place. The guards heard gunfire in the distance, but we don't know exactly what happened. Check in with Maria at Parsons. She's in charge of the security force there. She can point you in the right direction. Good luck. Don't get killed on your first job. Bunu çalmak mı oluyor? Hayır, okey. Wow, okey. Bayağı gerçekten... Bourbon falan getiriyorlar. Burada acaba... Ha, diğer her şeyi çalmak... Oğlum çok güzel bir detaydan. Aa, anahtarı bana verildiler. Okey, güzel. Eve daha sonra gelebiliriz yani. Cool. Bir süredir bekliyorum şu yükleme ekranında. Bir süredir yükleme ekranında bekliyorum. Okey! Gerçekten... Yükleme ekranındaymışız. Ben oyun çöktü falan sandım. Okey, çok iyi. tam bunlar bu güzel bir haber. <gülüyor> Oyun falan çöktü sandım arkadaşlar. Gel bakalım Preston, devam ediyoruz yolumuza. Şurada bir gemi var. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yorumunu size bırakıyorum. Ee, o gemiyle daha sonra ilgileneceğiz. <gülüyor> neresi sıkıyorsun lan sen? Preston bomba atma bana Preston. Geri zekalı. Aaa! Ah! Dışarıda bir amacı varsa içeride 40 tane vardır ya. Öff çok yanlış at. Yanlış bir hareket yaptım şu an. Hocam içeride kimler var acaba? Ben bunları bir alayım. Bakın okay, burası sarhoşların falan kaldığı bir yer değil, keşlerin kaldığı bir yer. Anlaşıldı. Haydi Preston devam. Preston boşver Preston dışarı çıkıyoruz Preston boşver boşver boşver hiç gerek yok Preston. Evet ben görüyorum Preston. Çok net bir şekilde görüyorum onu. Aa da gelmeye devam ediyorlar lan. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Sen dizin Ha! Oh, okay. Başka birisi gelmiyor değil mi? Tam bu, bu köprüden güvenli bir şekilde geçebiliyoruz. Bu köprü sıkıntı değil bizim için. Bu köprüden sonrası sıkıntı. Belki aşağıdan aşağıdan gidersek. Bu post apokaliptik. Radyasyon dolu. Acımasız dünya. Bize izin vermeye karar verir. He. Şurada lanet olası sinekler, böcekler falan var. Hiç onlarla uğraşmak istemiyorum ya. Hiç onlarla uğraşmak istemiyorum. Ahbaplarım, değerli dostlarım. Zaman gelecek. Bir zaman gelecek. Ve Osmanlı dünyadaki her şeye kafa tutabilecek. Her şeye. Ama o zamana kadar ne yazık ki biz bizeyiz. Ne yazık ki kendi kendimizi korumamız gerekecek. Ne yazık ki gizlenmemiz gerekecek, kaçmamız gerekecek. Ama o zaman geldiğinde bu kötü varlıklardan, bu çirkin dünyadan özümüzü alacağız. Ya şöyle diyeyim. bu çirkin dünyayı güzelleştireceğiz. Selam. Hi. Did the Fedayiler bizi göndermedi. Fedayiler biziz. Nasıl yardımcı olabilirim? Me, a Is there some way I can help? We're having a lot of trouble with a group of raiders stealing our food and supplies. Do you think you can persuade them to leave us alone? Uh, yaparım. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Oh good. It'll be a relief not to have to worry about them. istasyonu bölgesindeki. General, do you have a minute? Efendim, Preston her zaman Anytime Preston. We've got a long road ahead of us for sure. But I don't doubt that you're the leader the men and men needed. Preston bunu duymak güzel. Çok teşekkürler. Eyvallah. Thanks for the vote of confidence. It's good to hear, especially from you. Burada Aha var. Birazcık da ağaç aldım. Harika. Benim canım neden gitmişti ki? Ha yamacı savaştık çünkü okey. Gel Preston seninle biraz güneye ineceğiz. Halletmem gereken çok önemli bir problemim var. Preston bu ne? Polis protektör mu? Hocam selam. Memur bey. Merhaba. Seni ikna edebilir miyim ben? Yok. Aynı şey diyor. Alüminyum kutuyu alırım. Aaaa kendisini vurmuş şu herif. Tabancayla kendisini vurmuş. Ay Bunun mermilerini alırım kendisini de parçalarım. Keşke şu posterleri falan toplayabilsek. Her dövülmüş fötür şapkamı alırım. Bu, buna ne olmuş da bu kendisini vurmuş falan. Neyse abi çok ilginç. Wow. Çiftçi. Bir çiftçi de burada ölmüş. Iguana şişi almayız abi. Iguana şişi değil yani. Burası neden lan? Çiftçi bir şeyleri içeri mi kilitlemiş? Yes. Lan Preston sen mi açtın kapıyı? Hortlakların kapı açamayacağını biliyorum oğlum. Eee. Hoş değil, hiç hiç hoş değil, hiç hoş değil. Sanırım bunu sevmedik değil mi? Bunu genel olarak sevmedik. Bunu kabul edebiliriz. Bu şapkayı sevmedik. Ama bu şapkada, şu noktada, şu an bu durumda, e, bu şapkanın güzel olduğuna, bu şapkanın Osman'a güzel gittiğine sanırım hepimiz hem fikir olabiliriz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunun için gelmiştim. Sadece bunun için gelmiştim buraya. Polis botları da buralarda geziyor. Acaba içerideki suyu kastı mı? inceliyor Acaba gerçekten bir suyu kast mı? Sen kimsin? leşçi Selam hocam. Tamam hocam. Bir şey diyeceğim. Sen hemen bana saldırmıyorsun. Normalde aç aç gözlüğümü bırakırdım kendimi teslim olurdum. Şurada da hortlakları öldürmemiz gereken görev var ama bu görevde bizi yerler. Açıkçası şu an biraz şey yapıyorum. Boyumuzdan büyük işlere bulaştık Biraz O yüzden ee, Birazcık tehlikeli sularda Yüzüyoruz İşin sonunda karizmamız bir artacak Ve Artı bir karizma ile Abi yapma ya Yapma ya ama Şöyle yapsam Allah kahretmesin Evet fark ettim presne Aa yes evet evet birbirinize girin Evet birbirinize girin çok iyi çok iyi Hayır, hayır hayır hayır hayır benim gelemiyorsun sen. Sakatlanmış. Olabilir misin acaba sen? Sen kesinlikle sakatlandın ha. Dur bakayım. Sağ bacaklar. Aa sol bacaklar hala çalışıyor. Dur dur dur dur dur. dur. Ben seni birazcık daha sakatlayayım öyle olmaz. Sol bacak sol bacak. Gerizekalı, arabaya nişan alma. Karatsın, karatsın, karatsın. Ooo. <gülüyor> okay. Üf. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ay çok yazık lan, hiçbir şey yapamıyor. Her yeri sakatlandı. Her yeri sakatlandı. Dur anda sakatlayayım. Dur, sağ kolunu da sakatlasın. Aaa, <gülüyor> oğlum. silah mermisini tükettik lan. Şu an resmi olarak bu silah var ve bu silah var. Ama iyi checkpoint'e geldik. Burada robot var mıdır acaba? Abi, neden efsanevi Bay Gazi var orada? Preston, efsanevi Bay Gazi var orada Preston. Preston, Preston, Preston sen ön saflara veriyorum Preston. Yes, yes. Sarım sakatlandı. Sağırım sakatlandı. Preston. Preston ben bir taraftan oyalayayım, sen diğer taraftan oyalay Of of of of. of. Preston patlattım lan ona. Preston o patlayacak Preston. Of of of of. Oh, oh, oh. Preston da baştan patlayacak Preston lamayacak mı? Ben mi yanlış biliyorum? Efsanevi robotlar baştan... farklıydu. Evet, evet, evet, evet, evet. evet. Bu ne abi? Efsane efsane. Lan bundan bir şey kaldı mı geriye? Ha. Abi, kurnaz metal göz Oha bu iyiymiş. Bunu alıyorum. Artı bir çeviklik ve algı. Bu iyiymiş. Çeliği almaya gerek yok. Tamam. Şimdi her ne kadar bununla dövüşmüş olsak da ana şey bu değildi çünkü bu askeri bir konvoy ve buralarda cephane tutuyor olmalılar değil mi? Boyumuzdan çok büyük kişiler bulaştık ha. Ah T-51 evet. Evet T-51'i kullanırım. Preston, mühimmatların evet. yeni şeyle tanış, silahla tanış. Preston, yeni silahımızla tanış Preston. <gülüyor> Sperom. Om harika lan. <gülüyor> Preston artık Preston değil Demir Preston. Evet artık ayakkabı yıpratmayacaksın Preston. Artık power armor yıpratacaksın çünkü benim fedayilerim böyle olacak. Benim fedayilerim e, ayakkabı değil e, güç zır yıpratan fedayiler olacak. Biz bu yerden uzak duruyoruz. Orası çok hoş bir yer değil. Oraya gireceğiz yine gireceğiz tabi. Oraya yine Osman temizleyecek. Ama e, şu an tam olarak onu yapacak. Güçte de değil Osman. Gün gelecek. Şu koca koca kolları olan karizmatik bıyıklı Osman dilediği her yeri temizleyecek. Ama şu an değil. Çünkü zorluk veriyor <gülüyor> artık O yüzden şu an her yeri temizleyemiyor. Preston neredesin Preston? Demir Preston. Tamam gelirsin sen. Selam, selam. This place is off limits. You'd best move along. Sıkıntı yok, ben sizdenim. Edward gönderdi beni. Edward Deegan sent me. I'm looking for a missing package. Oh, you're the new guy. So this package? Pretty sure we know where it is. The guys that shot Ben are holed up in the Parsons Creamery, just north of here. Yalnızdır mı? Who are these guys? Raiders? Sure, assholes with guns. Though it's weird that they're still hanging around so close. Burası çok güzel bir yer ya. Sanırım orası burası falan çok güzel. Oğlum, burası on o burası bayağı güzel bir yermiş. Kapalı alan, duvarlar falan baya iyiymiş. Sağ kalan yağmacı kuru kafayla gösteriyor. Presin tehlike, büyük tehlike presin. Büyük tehlike gizlide kal, hemen gizlide kal. Bırakalım onlar buraya gelsin. Ne kadar azaldı canları? Görünce göre hiç azalmadı. Okey seni böyle halledeceğiz yapacak bir şey yok. Aa geldiler. Aa! A, A çok az kaldı. Lan. Preston, Preston, Preston, öyle dikilmesen yardım etsen, ha? Okay bunu hallettik. Bu lan kısa piyade tüfeği, o alırım. Mistik serum, ooh, mistik serum, güzel. Bunlara gerek yok. Kısa piyade tüfeği ne? Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, çok iyi. Daha fazla kişi gördüğüme yemin edebilirim bu tarafta. Belki de bombalarla öldürmüşsüdür. Hep evet, burada başka kimse kalmamış. Ayet evet, öldürmüşüm lan. Yakmışım adamı. Hey yansın şerefsizler. Yansın bu dünya. Beni yakıyor zaten. Kendisi de yansın. Basketbolun böyle oynanmadığına yemin edebilirim. Basketbol kesinlikle böyle oynanmıyor. Ben Aa, oğlum ben şeydeymişim. Hala takım elbise giyiyormuşum. Ben bunu da daha e... Bunları giymeyi hatırlamam lazım. Okay. <gülüyor> Birisi burada oyunlarıyla birlikte falan ölmüş. Ses got with işte bu ya. Bam diye arşayınam Preston Garvey. Okay, buradaki amacları hallettik. Ve yeni silahımız var artık. Yay! Kadıncağız burada şey dinlerken ölmüş. Ya evet buna, buna mesela bayılıyorum ya. Yani iskeletlerle yapılan hikaye anlatımları şu yüzden de aslında baya hoşuma gidiyor. Çünkü ölümle bitiyor abi. Her zaman ölümle bitiyor. Şu adam ölmüş mesela anladın mı? Şu adamın hikayesi ne kadar görkemli olursa olsun ölmüş yani adam. iskelet artık. O yüzden aslında insanların nasıl öldüklerini anlatıyorlar burada. Çok çok ilginç. Aa benim bunu şeye götürmem gerekiyor. Tamam. Aa, o bayağı geride ya. O bayağı geride Ve ahbaplarım ee, bu karanlık havada fırtınalı havada akıl hastanesinin yanındayken bu bölümünde sonuna geldik. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız like atmayı yorum atmayı unutmayın daha fazla video için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.